Aşk sabırlıdır, aşk naziktir, aşk asla başarısız olmaz. Bu en değerli duygumuzdur. Peşinden gideriz, kıymet biliriz ve kaybettiğimizde yasını tutarız. Fakat aşkın bir de kıskançlık, bağlılık ve ihanetle birlikte gelen karanlık bir yüzü vardır. Ortaya çıktığında aşk... ...şiddet, yok etme, delilik ve cinayete neden olabilir. Toplumun sevginin çarpık doğası ile nasıl mücadele edeceği... ...bize nasıl ilham vereceği ve nasıl yok edeceği... ...onu nasıl açıklayabileceğimizi ve kontrol edip edemeyeceğimizi anlatansa... ...mit ve efsanedir. Aşk hikayeleri bize sevgiye verilen değer, ona verilen önem ve nasıl tasavvur edildiği hakkında bilgi verebilir. Aşk hikayeleri ve mitler genellikle toplumların tepki gösterdiği, toplumların toplumsal cinsiyet rollerini şekillendirdiği konularla ilgilidir. Bu hikayelerde beni şaşırtan şey eski gelenekte aşk hikayeleri olarak tanımladığımız hikayelerin bir şekilde bir güç dengesizliğine dayanmaması. Bize anlattıkları asıl şey, anlatıldıkları toplumdaki korkular, özlemler ve çoğu zamanda dinamiklerdir. Anlattığı şey, bize olduğumuzu düşündüğümüz akılcı insanlar değil, bir araya toplamaya başaramadığımız derin hisleri olan insanlar olduğumuzdur. Sevgi ve ihanet hikayeleri her biçimiyle, en büyük edebiyat ve sanat eserleri için ilham kaynağı olmuştur ve zaman zaman onlara tekrar tekrar dönüş yaparız. Bize aşkın harika olduğu söylenmiştir, ama aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Aşk ve ihanet. Kraliyet konvoyu toprak yollarının üzerinde ilerliyor Yolculuk uzun sürdü Sıcağı azaltan hafif bir esinti bile yok Prenses İfigenia manzaraya doğru bakıyor Annesi, kraliçe Clytemnestra yanında uzanıyor Soluk soluğa kalan elçinin saraya girişinden beri hiç durmadılar Kral Agamemnon'dan önemli bir mesaj getirdi Mesajda Kraytemnestra'nın Oğulis Limanı'nda ona katılması ve sevgili kızları güzeller güzeli İfigenya'yı yanında getirmesi söyleniyordu. Araba ilerliyor. Hedeflerine varmalarına daha saatler var. İfigenya saçının kötü yapıldığını fark eder. Düzeltmesi gerekmektedir. Konvoyu durdurur ve yardımcılarını çağırır. Örgülerle saçları şekillendirilir, aralara mücevherler takılır. Itigenya evlenmek için yola çıktığından en iyi haliyle görünmek istiyordu. Modern toplumda çoğu evlilik genelde başından itibaren aşka dayalıdır. Fakat her zaman böyle değildi. Yüzyıllar öncesinde, özellikle soylular arasındaki evliliklerde, aileler ve uluslar arasındaki ittifaklar söz konusuydu. Mutluluk için değil, hazineyi doldurmak için evlenirlerdi. Savaştan kaçınmak için ya da İskandinav masalı Trim'in şarkısındaki gibi çalınan bir şeyi geri almak için... İskandinavya'daki Norveçli insanların mitolojisinde insanların ve tanrıların diyarının çok ötesinde bir ülke vardı Muazzam ormanlar ve şiddetli fırtınaların olduğu çorak ve güzel bir ülkeydi Burası devlerin eviydi Yıldırım tanrısı Thor'un çalınan çekicini aramak için geldiği acımasız diyardı Üçlü silah olmadan Asgard'ı düşmanlarından koruyamazdı Onu geri almak zorundaydı Bunu nasıl yaptığının hikayesi eski İskandinav şiirleri koleksiyonunun bir parçası olan Büyük Edda'da anlatılır Büyük Edda 13. yüzyılda derlendi ancak içerdiği hikayeler çok daha eskidir Yüzyıllardan kalma bir sözlü geleneğin kalıntılarıdır ''Tor'un hikayesi ve kayıp çekici koleksiyonun en popüler öyküleri arasındadır. ''Yıldırım Tanrısı çekicinin nereye gittiğini kısa sürede anlar. ''Devlerin korkunç şefi Trim tarafından çalınmıştır ve onu yalnızca tek bir şartla geri verecektir. ''Sevgi Tanrıçası Freya onunla evlenmek zorundadır. ''Tor ve entrikacı kardeşi Tanrı Loki onu ikna etmeye çalışsalar da Freya bunu kabul etmez.'' Thor, çekicini geri almak için başka bir yol bulmak zorundadır. Tanrılar ona bir öneride bulunur. Thor, Trim'in gelini olacaktır. Yıldırım tanrısı kadın kılığına girme fikrinden hiç hoşlanmasa da başka çaresi yoktur. Trim'in şarkısı insanların ya tutarsa diye düşünmesine sebep olur. Bu mümkün olsaydı ne olurdu? Nadiren de olsa bu aşk hikayelerinde toplumun neye benzediğine dair fikir sahibi olursunuz. Toplumun neye benzeyeceği veya toplumun içindeki evlilikler ve aşk ilişkilerindeki bazı görünmez tehlikeler ve önemli dinamiklerle ilgili fikir sahibi olursunuz. İskandinav düşünce tarzında karşı cinsiyetin rolünü benimseme eğilimi bulunur ve karşı cinsiyetin rolünü benimsemekten hoşnut değillerdir. Aslında durum tam tersi gibidir. Ancak evliliğin ne kadar önemli olduğunu kesinlikle görebilirsiniz. Evlilikler ittifak demekti. Aşk evlilikleri değildi. Bunu görebiliyorsunuz. Çünkü devler bunu alırız ya da bunu yaparız. Tabii eğer Freya'yı evlenmek için bize verirseniz diyorlardı. Kardeşi Loki yanında gelin gibi giyinmiş olan Thor... ...düğün şöleni için devlerin ülkesine gitti. Törenin bir parçası olarak çekiç kucağına yerleştirildi. Beklediği ana kavuşmuştu. Silahını eline alıp kılık değiştirdi. Devler kaçıştı ancak Yıldırım Tanrısı'ndan kaçış yoktu. Thor önce şaşkına dönen müstakbel kocası Trim'i daha sonra da... Diğer tüm devleri öldürdü. Zafer kazanarak Asgard'a döndü. Çekicini ve erkekliğini geri kazanmıştı. İskandinav tanrılarının hikayeleri genellikle gariptir. Fakat Viking kültürünün eğlenceli bir yansıması olarak karşımıza çıkarlar. Çarpıtılmış olsalar da gerçeğin bir kısmını görmek mümkündür. Thor'un kılık değiştirmesi bir bakıma kadınların Norveç toplumundaki konumunun yansımasıdır. Gelinlik giyen maço tanrı susturulmuştur. Aldatma boyunca sessizliğini korumuştur. Elbette kalın sesi onu ele verebilirdi ama o sessizliğini korudu. Thor bir İskandinav kadınla dönüşmek için sesini kaybetmek zorunda kaldı. İskandinav toplumu şüphesiz ataerkil bir yapıdaydı. Ancak bu, kadınların iktidara sahip olmadığı anlamına gelmiyordu. Ataerkil toplumlarda olan şey aslında toplumun yapısal özellikleridir. Pratikte işler oldukça farklıydı. Pragmatik şartlar altında kadınlar çok önemliydi. Gündelik yaşamda çok daha eşit şartlar altındaydılar. İskandinav toplumu iki bölümden oluşuyordu. Savaş bandanalarını takıp talana giden vikingler, bir de deyim yerinde ise evdeki vikingler vardı. Evdeki vikinglerde çarpıcı bir şekilde farklı bir görünüm mevcut. Neredeyse ana erkin. İzlanda ve İskandinav topraklarındaki kadınlar çok güçlüler. Akrabalık ağında neler olduğunu çok güçlü bir şekilde kontrol ediyorlar. İskandinav kadınları kabile reisi değildi. Yabancı topraklara baskınlarda erkeklere eşlik etmezlerdi. Bunun yerine kendi rollerini oluşturdular. Belki daha az göze çarpıyorlardı ama aynı şekilde etkili oluyorlardı. Story... Trimin şarkısının hikayesi sessiz ve mürahim olmalarına rağmen İskandinav kadınlarının da güçlü olabileceğini hatırlatıyor. Aulis Limanı Kral Agamemnon kalabalık ordusunu burada topladı ve burada beklediler. Çünkü onları savaşa sokacak bir rüzgar belirtisi yoktu. Durgun denizin üstünde yer alan bir çadırda prenses Ifigenia annesiyle birlikte bekliyordu. Daha önce hiç bu kadar güzel olmamıştı. Çünkü müstakbel kocasıyla ilk kez tanışacaktı. Tüm zamanların en büyük ordusunda en büyük savaşçı Aşildi. İfigenya'nın karşılamak için bunca yolu kat ettiği adam buydu. Babasının ona vaat ettiği adam buydu. Aşil, İfigenya'nın ona baktığını fark ederek gülümsedi. Tanrıçanın her santimini inceledi. İfigenya eğilerek selam verdi... Sizi Aulis'e getiren nedir diye sordu savaşçı. Düğünden haberi yoktu. Agemendon yalan söylemişti. Hem karısına hem de kızına yalan söylemişti. Gözyaşları akmaya başladı ama onları görmesine izin vermedi. Muhafızları iterek odadan koşarak çıktı. Eğer Aşil değilse o zaman kiminle evlenecekti? İfigenya'nın hayal kırıklığı anlaşılabilir. Reddedilme ve karşılanmayan beklentiler genellikle sevginin bedelidir. Ama mitolojide evlenenler bile mutluluğu bulamayabilir. Güneybatı İngiltere, Cornwall. Deniz ve rüzgarın uzun süreli etkileriyle oluşmuş antik bir sahil şeridi. Burası bir koy ve plaj, uçurum ve vadi. Kendi kültürüne, kendi diline ve kendi efsanelerine sahip bir kara parçası. Tristan ve Isoldenin hikayesi 12. yüzyılda yaşanmıştır. Hikayede yakışıklı, genç bir şövalye, güzel bir İrlandalı prenses ve kocası Cornwall kralı arasındaki aşk üçgeni anlatılır. Isolde ile Kral Mark'ın evlenmesi, uzun süredir savaşan krallıklar arasında barış sağlamaya yönelikti. Tristan, Mark'ın yeğeni ve en sevdiği şövalyeydi. Isolde'yi İrlanda'dan Cornwall'a getirmekle görevlendirilmişti. Ancak bu yolculukta Tristan ve Isolde, onları birbirine sırılsıklama aşık eden bir iksir içtiler. Aşk iksirinin önemi yazarların bu konuda ne anlattığına bağlı olarak biraz değişir. Fakat genellikle Tristan ve Isoldenin durumdan habersiz olduğundan bahsedilir. İksir aşırı tutkuyu temsil eder. Tedbirli olmayı elden bırakıp yapmamanız gerektiğini çok iyi bildiğiniz halde bunu yapma arzusuyla yanıp tutuşma anını temsil eder. Bu öyküdeki yazarların başka şeylere bakmasını sağlayarak onları ahlaktan uzaklaştırıyor. Bu öykülerin birçoğunda krala çok sadık olan hatta kralın yeğeni olan şövalyenin niteliği nedir? O kişi kendini tamamen bu tip duygulara kaptırdığında... ...ne olur? Isolde, Tristan'ın amcası... ...Kral Mark ile evlendi. İrlanda ile Cornwall arasındaki... ...barış bunu gerektiriyordu. Ancak iksirin etkisi geçmemişti. Tristan'la olan ilişki... ...devam etti. Üç karakter de... ...birbirini seviyordu. Tristan, Isolde'yi istiyor... Ancak amcasına saygı duyuyordu Kral Tristan'ı oğlu olarak Isolde'yi karısı olarak seviyordu Isolde ise kralın sevecenliği için minnettardı Ama aşığına karşı koyamıyordu Her üçü de geleceğin korkunç rüyalarıyla boğuşuyordu Bunların hepsi kehanetti Çünkü sonunda Kral Mark ilişkilerini öğrendi Hain genç çifti öldürmek için plan yaptı Tristan ve Isolde ölümden kaçıp vahşi doğaya sığındı. Ancak mutluluğu orada da bulamadılar. Hala suçluluk duyuyorlardı. Onların hikayesi daha önceki Kelt masallarından esinlenmiştir. Bu da daha sonraki aşk hikayelerini şekillendirir. Eskileri Lancelot ve Guinevere masalında görülebilir. Kral Arthur'un karısı ve en büyük şövalyesi arasındaki Trajik aşk ilişkisinin bilinen ilk hikayesi 12. yüzyılın sonlarına dayanır. Ve Fransız saray şairi Chrétien de Troyes tarafından kaleme alınmıştır. Chrétien de Troyes ortaçağ aşk hikayesi yazarlarının en ünlülerinden biridir. Arthur'un aşkını o icat etmiştir. Cretien'in en ünlü hikayesi Lancelot ve Günüver'dir ve Lancelot'u Arthur efsanesine dahil etmiştir. Lancelot yuvarlak masa şövalyelerine son gelenlerden biridir ve o vahşi kıllı şövalyelerden çok daha asil özelliklere sahiptir çok daha naziktir sadece fiziksel açıdan büyük bir kusursuzluğa sahip olmakla kalmaz aynı zamanda ziyafet salonunda nasıl davranacağını bilir modadan anlar sadece iri yapılı sert ve güçlü olmaktan ziyade fiziksel olarak da yakışıklıdır. Kretien, 12. yüzyılda yazdığı dönemde saray aşkı kavramı çok popüler hale geldi. Ve bu savaşçı bir şövalyenin bir kadının sevgisi vasıtasıyla uygarlaştırılabileceği anlamına geliyordu. Elde edilemeyen bu kadını severseniz, size çok daha büyük işler yapmak için teşvik edeceği anlamına taşıyordu. Fransız sarayındaki kadınlar için çekici bir hikayeydi. Günlük yaşamlarında hanedan ve siyaset romantizminin önüne geçiyordu. Anlaşmalı evlilikler normdu. Eşleri, ettikleri evlilik yemininden dönemezken, metres özgürlüğüne sahip olan kocalar, yıllar sonra hac ve haçlı seferleriyle ortadan kayboluyordu. Anlaşılması gereken en önemli hususlardan biri şu ki, 11. ve 12. yüzyıl yazarlarının en büyük hedef kitlesi kadınlardı. Bu yüksek eğitimi, çok sofistike, Fransızca konuşan kadınlara seslenmeye çalışıyorsanız, tabii ki diğer çok eğitimli, çok sofistike kadınlar ve onların ilginç aşk hayatları ile ilgili hikayeler anlatmak isteyeceksinizdir. Bu dönemde fevkalade feminist edebiyatın başlangıcı olan çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Kadın yazarlar şöyle diyordu: "Bakın, kadınlar sadece dünyaya cinsellik getiren hava figürleri değildir." Evlilik için bir pazarlık konusu değiller. Kendilerine ait bir psikolojiye sahipler, alaka sahipler, katkıda bulunacak bir şeyleri var. En azından aristokrat kadınlar psikolojileri ve kimlikleriyle toplumda kendilerini ifade edebilmeyi başarmışlardı. <gülüyor> Bu olayda tehlikeli olan kırık bir kalpten fazlasıydı. Tristan ve Isolde'nin ilişkisi Cornwall ve İrlanda arasındaki barışı tehlikeye attı. Mutsuz çift ayrılmaya karar verdiğinde barış temin edildi. İrlandalı Prenses Isolde, Kral Mark'a ve Tristan Cornwall'u geri dönmemek üzere terk etti. Bu hikayelerde ulusların kaderi gönül ilişkilerine dayalıdır. Bunlar bize tarihin büyük anlarının ardında genelde insan ilişkileri ve insan başarısızlıkları olduğunu hatırlatır. Tutkularımız ve sorumluluklarımız arasındaki dengeyi nasıl kurmamız gerektiği araştırılıyor. Sadakat ve aşk karşı karşıya geldiğinde kimin galip geleceği ve sonuçlarının ne olacağı soruları soruluyor. Tutsuz İfigenya düğün kıyafetini giymişti Annesi onu sunağa doğru götürdü Babası Agemnon orada bekliyordu Yunanistan'ın diğer tüm kralları onun yanındaydı Peki bu yaşlılardan hangisi İfigenya'nın kocası olacaktı? Hepimiz ölümüyüz diye gürledi kral Tanrılara meydan okuyamayız İfigenya'nın gözleri bağlıydı Hagemenon tanrıça Artemis'i hoşnut etmemişti Rüzgarları dindiren kişi oydu Yunanların turvaya ulaşması için korkunç bir fedakarlık talep ediliyordu Clytemnestra öne fırladı. Kızına ulaşmaya çalıştı ancak güçlü kolları onu zapt etti. Paykırdı, kocasına evladına zarar vermemesi için yalvardı. Ancak Agamemnon dualarıyla onun sözlerini bastırdı. Clytemnestra <Gülüyor> kızı yere düşerken çığlık attı. Ve başladı. İlk başta sessizce, ama sonra limanın ucundan sonuna kadar yayıldı. Uzun süredir hareketsiz duran bin gemi, halatı ve teçhizatı yeniden hareketlendi. Rüzgar esmeye başlamıştı. İfigenya'nın ölümüyle birlikte Agamemnon'un filosu Truva'ya gitmek için özgürdü. Oradaki savaş. 10 yıl sürecekti. Sonunda zafer kazanıldığında... ...şehrin istilası kanlı oldu. Ama Truvalıların bazıları hayatta kaldı. Onlardan biri de... ...Aenyaz adındaki bir prensti. Karısı katliamda ölse de... ...yaşlı babası ve küçük oğlu ile birlikte... ...yanan kentten kaçmayı başardı. Hikayesi M.Ö. 1. yüzyılda Romalı şair... Vergin'in 10 yılda tamamladığı büyük epik şiir Aeneas'ta anlatılır. Yaygın olarak başyapıt olarak kabul edilir. Aeneas'ın filosu Akdeniz'e doğru ilerlerken korkunç bir fırtınaya tutuldu. Aeneas ve adamları Afrika kıyılarına çıkmak zorunda kaldı. Ovaları mantar meşeleri ve zeytin ağaçlarıyla örtülmüştü. Güneşten kararmış yamaçları uzaktaki dağların gölgesine hevesle kucak açar gibi görünüyordu. Kartaca şehri bu sert ve kurak sahilde bulunmaktaydı. Aeneas ve adamları düşmanca bir karşılama bekliyordu. Ancak Kartacalılar ve kraliçeleri Daido onlara acıdı. Çünkü Kartaca, Truvalılar gibi mülteciler tarafından bulunan bir yerleşim bölgesiydi. Daido aynı yasta kendini gördü. O da bir baskın anında eşini kaybetmiş ve evinden kaçmak zorunda kalmıştı. Daido çok yetenekli, çok becerikli bir liderdi. Virgil ona Femina Dux Facti, kadın eyleminin lideri diyordu. ...çok olumlu bir lider olarak takdim edilmişti. Venus sıcak bir şekilde karşılanması... ...ve ihtiyaç duyduğu malzemeleri alması için... ...Daidon'un ayni yasa aşık olmasını sağladı. Bu kötü bir numaraydı. Zavallı Dido, bu yabancıya masumane bir konukseverlik gösterirken... Venus arkasından sinsice dolaşıp... ...onun kalbini tutkuyla doldurdu. Daido. Gruvalılara sadece fırtınadan sonra toparlanacak bir yer değil, aynı zamanda yuva teklifinde bulundu. Ancak Daido'nun nezaketinin altında yatan bir düşmanlık da vardı. Aynias, İtalya'ya yaptığı uzun yolculukta birçok düşmanla karşı karşıya kaldı ancak aşk bunların içinde en tehlikelisiydi. Daido ve Aynias al Partisi'ne gittiklerinde tanrıçalar o kadar şiddetli bir fırtına çıkarır ki, grubun geri kalanından ayrılarak bir mağaraya sığınmak zorunda kalırlar. Kurtların uluma sese eşliğinde ilişkileri ilerler... ...ve bu iyiye işaret değildir. Daido sadece hikayenin devamı için değil... ...dünyanın geleceği için de tehdit oluşturuyordu. Kartaca, Aynas için uygun bir alternatifti. Aileler ve insanlarla kaynaşmıştı. Bu müreffeh şehri Daido ile birlikte yönetebilirdi. Orada mutlu olabilirdi... Ancak kalmayı seçerse, halkı asla İtalya'ya ulaşamaz, Roma'yı asla bulamazdı. Aynias'ta anlatıldığına göre dünya tarihi bu an üzerine kuruluydu. Şiirde olan şey şu, Tanrı Merkür, Aynias'ı sarsmak, onu uyandırmak ve yerine getirmesi gereken bir görev olduğunu hatırlatmak için gönderilir. Aşağı iner ve Aynias'a ''Ne yapıyorsun? Kartacı duvarlarının içinde duruyorsun. Gidip bulman gereken bir yer var.'' der. Daida onu terk edeceğine duyduğunda kendisiyle yüzleşir ve onu gizlice gitmeyi planladığı gerekçesiyle suçlar. Aynias da ona elinin kolunun bağlı olduğunu, bir şey yapamayacağını, kendi isteğiyle gitmediğini, tanrılar tarafından bunu yapmaya zorlandığını söyler. Daida'nın kalbi kırılmıştı. Aynias kendisinin bile inanmakta zorlandığı bir gelecek için onu terk etmişti. ıstırabına yenik düştü. Aynias yola çıkınca sarayın ortasında büyük bir ateş yaktı. Üstüne tırmanıp kalbine kılıcı sapladı. Ne yazık ki Aynias'ın Daydo'yu terk etmesinin destandaki en önemli Roma anı olduğunu düşünüyorum. Bence burada Roma erkeğinin tensel zevklerden, Kartaca'nın temsil ettiği baştan çıkarma, kötü inançlar, ahlaksız uygulamalar gibi şeylerden vazgeçerek, ideal Roma lejyonu için her şeyi elinin tersiyle bir kenara itebileceği anlatılmak istenmiştir. Merkür'ün Aeneas'ı eleştirdiği şeylerden biri olan Daidu'nun ona verdiği pahalı bir mor giydiği için lüks, oryantalizm ve konfor açısından da kazanılan bir zafer olmuştu. Bence bu davulların ve trompetlerin çalındığı bir an olmalı. Acıma duygusu aşılamasının sebebi ise bunu yazanın Verjil olması. Verjil içinde acıma duygusu olmayan hiçbir şey yazmazdı. Bu onun özelliğiydi. Daido'yu çaresiz bir kurban olarak gösteriyor. Ancak Aynias'ın yanlış seçim yaptığını düşünmemizi sağlamıyor. Aynias gemisinden yanan ateşi gördü. Ve alevler içinde kalan sarayı Bunun ne anlama geldiğini biliyordu Yabancılar tarafından yerle bir edilerek Dumana boğulan bir şehri bir kez daha terk ediyordu Ancak bu sefer sorumlu oydu Daido, Aynias'ın devamında ona musallat olacak Kartaca şehri, Romanın başına yüzyıllar boyunca bela olacaktı Daido ölmek üzereyken ölüler diyarına gitmekten hoşnut olduğunu, Aeneas'ın ateşi görmesini umut ettiğini ve ölümünün Romalılar için bir işaret olacağını söyledi. İşte bunlar Roma ile Kartacı arasında birkaç yüzyıl boyunca devam eden savaşın öngörüleriydi. Vergil'in zamanında Roma ve Kartaca arasında Pön Savaşları adı verilen üç kanlı savaş yaşandı ve Vergil, Roma'nın Kartaca'ya savaş açmasının esas sebebinin Ayniysin yaptığı seçim olduğunu ifade etti. Vergil, aşkın yok etme potansiyelini açığa çıkardı. Ayniysin vazifesini unutmasına ve Daidon'un bilge ve güçlü bir liderden aşağılanmış canavar ruhlu bir yaratığa dönüşmesine sebep oldu. Ancak çözümü daha zor olan ve daha yıkıcı ikinci bir dönüşüm yaşanacaktı. Vergil iç savaşın ardından yazmaya devam etti. M.Ö. önce 44 yılında Jül Sezar'ın öldürülmesi Roma Cumhuriyetinin kalbinde bir iktidar boşluğuna yol açtı. Üstünlük mücadelesi 10 yıldan fazla sürdü. Sonuçta galip gelen Jül Sezar'ın evlat edindiği oğlu Oktavius oldu. Aktyum Savaşı'nda eski müttefiki Mark Antonius'u mağlup etti. Sevgilisi olan Mısır Kraliçesi Kleopatra, Mark Antonius'un tarafındaydı. Roma'da alay korku ve nefret kegirüydü. Vergil bunları biliyordu. Bu yüzden Afrika Kraliçesi'nin Daido tasvirindeki yankılarını görmezden gelmek imkansız denebilir. İçinde Antonius, Kleopatra, Mısır ittifakını barındıran ikinci üçlü ittifak savaşını yaşamış olan Vergil'in okuyucu kitlesinin yaşadıklarıyla büyük benzerlikler taşıyordu. Daido Aeneas bölümünü okurken Aeneas'ın Antonius-Kleopatra aşkı karşısında bocalaması ve kaderinden kaçışıyla ilgili benzerlikler olduğunu görüyoruz. Kleopatra bazı açılardan Daido gibi baştan çıkarıcıydı. Doğu'ya özgü baştan çıkarma özelliklerine sahipti. Yabancı bir dine, yabancı bir kültüre sahipti. Tıpkı Daido gibi bazı açılardan büyüleyiciydi. Bu yüzden tüm bunları düşündüğümüzde Daido figürünün Vergil'in sadık okuyucu kitlesi tarafından Kleopatra'nın avatarı olarak görülebileceğini düşünüyorum. Hem Kleopatra hem de Kartaca'yı temsil ederek... ...iki kez düşman gibi gösterilen Daidon'un kötülenebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak Vergil okuyucularının ondan nefret etmesini istemedi. Aksine onu şiirin en çekici karakterine dönüştürdü. Okuyucunun Daidon'un reddedilişini ve çektiği korkunç acıyı hissetmesini istedi. Düşmana sempati duymasını sağladı. Vergil bize aşkın tehlikeli olabileceğini... Ancak siyaset ve milliyet ayrımlarında bunun işe yarayabileceğini anlattı. Kafkas Dağları'nın gölgesindeki Karadeniz'in Doğu Kıyıları. Burası antik Yunan dünyasının sınırıydı. Burada bir zamanlar demir ve altın açısından zengin eski bir krallık vardı. Adı Kolhid'di. Burası Yunan kahramanı Jason'un altın postu bulmak için çıktığı macerada geldiği topraklardı. Sürgüne gönderilmiş bir prens olan Yason... ...değerini ispatlamak... ...ve elinden alınan tahtını geri kazanmak istiyordu. Ancak post... ...başka bir adama... ...kral Ayet'e aitti... ...ve onu gözü gibi koruyordu. Kral ya sonra postu istiyorsa... ...çeşitli zorlukları aşması gerektiğini söyledi. Her biri imkansız görünüyordu... ...ve Yunan kahramanına sırasıklama aşık olan... ...kral Ayet'in kızı Medya'nın... ...yardımı olmasaydı... ...gerçekten imkansız olabilirdi. Medya... Belki de klasik mitolojinin en büyüleyici karakterlerinden biridir. Genelde her dönemin metinlerinde muazzam sihirli güçlere sahip olan bir cadı olarak tasvir ediliyor. Medea ile ilk tanışmamızda geleneklerine bağlı, karşılıksız aşk besleyen, çok mütevazı, çok gergin ve aşk bağımlısı bir kadın olduğunu görüyoruz. Ama bu aşamada bile ortaya çıkmaya başlayan çok daha karanlık, çok daha güçlü bir figür görmeye başlıyoruz. Jason, Medea'nın tavsiyesi ve büyüleriyle altın postu kazanmak için üç görevi yerine getirdi. Önce... Ateş püskürten öküzlere boyun eğdirerek... ...onları bir tarlayı sürmek için kullandı. Ejderhanın dişlerini toprağa gömdü ve onlardan mucizevi bir şekilde... ...büyüyen askerleri öldürmek zorunda kaldı. Son olarak filoyu koruyan uykusuz bir ejderin üstesinden gelmek zorunda kaldı. Ya sonra olan sevgisi o kadar büyüktü ki... ...Yunan kahramanı Kolhitten zaferle ayrılırken... ...Medea da onunla gitti. Oğullarını dünyaya getirmeye... Ve Yunan dünyasında yanında dolaşmaya devam edecekti Yardımcı genç kız rolünden yeni sıyrılan Medea Gelecekteki rolleri olan eş ve anneliğin zorluklarına alışmak zorundaydı Yason ve Medea'nın mutlulukları fazla uzun sürmedi Korint'e vardıklarında Yason oradaki kralın kızı için Medea'yı terk etti Fakat Medea'nın yaptıkları adını tarihe altın harflerle yazdırdı Kocasının en sevdiği şeyleri çocuklarını öldürdü Medea daha sonra Korint ve Yason'dan kaçarak Atina'ya gitti. Bugünkü haliyle bildiğimiz hikaye bu şehirde yazıldı. Medea'nın trajedisi büyük oyun yazarı Euripides'in eseridir. Euripides gerçekten psikolojik bir gerçeğe sahip karakterler yaratan ilk kişiydi. Ve bu onu modern tiyatro izleyicileri için belki de diğerlerinden daha ilginç kıldı. Euripides... Yüreği neşe dolu biri ve eserlerinde şaşırtıcı derecede karamizah mevcut. Hem karamizah yapıyor, hem karamsar, hem de bir şekilde eğlenceli olmayı başarıyor. Bu harika, gerçekten harika ama ahlaksız kadını yaratmakta özgür. Aynı zamanda bu karakter ne yapılması gerektiği konusundaki kendi düşüncelerini yansıtıyor. Euripides okuyucuya tedirginlik verici sorular sordurur. Medya iyi olarak nitelediğimiz davranışlarından kötü olarak nitelediğimiz davranışlara geçtiğinde birinden diğerine geçmek için ne gerektiğini sorarız. İnsanları insanlık dışı eylemlere yönlendiren nedir? Yanlış koşullarda neler yapabiliriz? Oldukça ürkütücü çünkü birbirlerine ters düşen iki tutku var. Size olabilecek en kötü şekilde tamamen duygusuzca ve düşünmeden ihanet eden ve sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişiden intikam alma tutkusu ve çocuklarınıza karşı duyduğunuz annelik tutkusu. Onlara bakmak, onları korumak, onları beslemek ve onlara zarar gelmesini engellemek arzusu. Yunanlılar yoğun duygulara meyilli insanlar değillerdi. Kısıtlamanın daha önemli olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle yabancı, cadı ve takıntılı bir şekilde aşık olan bu kadının bu duruma düşmüş olması onlara neredeyse doğal görünüyordu. Dolayısıyla aşk duygusunun olumlu bir davranış olarak görüldüğünü düşünmüyorum. Euripides'in oyunu ilk kez M.Ö. 413'te sahnelendi. Atina her yıl Tanrı Dionysos'a itha bir festival düzenlerdi. Yeni oyunlar yapıldı ve değerlendirildi. Euripides bu festivalde medya hikayesinin kendi versiyonunu sahneledi. Sonuncu oldu. Seyircinin tepkisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak seyirciyi tedirgin edebilecek ya da mutsuz edebilecek pek çok şey vardı. Bizim için çok ilgi çekici bir oyun olmaya devam ettiği gibi bunun o zamanlar içinde çok ilgi çekici bir oyun olduğunu varsayabiliriz. Demek istediğim kimse medyaya ilgi duymuyor ama o zaman da geri çekilip bu kadın ne yapmış olabilir ki diye düşünüyorsunuz. Yunanlılar için çok önemli olan akrabalık ve evliliğin tüm kurumlarına saldırıyor, onların düzen duygusunu yok ediyordu ve düzen Yunan dünyası için gerçekten önemliydi. Euripides'in anlattığı hikaye her kuşaktan yazar ve sanatçıya esin kaynağı olmuştur. Ve bugün Euripides'in medeyası belki de tüm eski Yunan oyunlarının en popüleridir. Bu sonsuz yeniden yorumlamayı yönlendiren baş karakterin karmaşıklığıdır. Medeya duygularıyla hareket eder... Aynı zamanda kurnazdır. O bir Yunan kahramanının ama aynı zamanda yabancı bir barbarın eşidir. Kocasına meydan okuyan sevgi dolu bir eş, çocuklarını öldüren sevecen bir annedir. Onları içinde barındırmakla beraber erkek egemen toplumun ona verdiği rolleri reddeden bir kadındır. Medyanın hikayesi bize antik Yunanlıların kadınlara karşı tutumları ve özellikle de kadınların duygularını, ...erkekler kadar iyi kontrol edemediğini anlatıyor. Medea çifte standardı vurgular. Yaso'na göre onun için ülkesini terk eden, çocuklarını doğaran bir kadını terk etmek... ...ve genç bir Korintya prensesiyle evlenmek kesinlikle kabul edilebilir bir durumdur. Ve Medea'nın bu durum karşısında tamam hayatım sorun değil demesi gerekmektedir. Oyunda yapmaya zorlandığımız gibi onun tutkularını yaşadığımda... Böyle bir durumda kendime nasıl hakim olabilirdim diye düşünmeden edemiyorum. Bu son derece uç bir örnek olsa da bu kadar tehlikeli bir sevginin dikkat edilmediği takdirde sorunlara neden olabilecek itici bir güç olabileceğini ortaya koymaktadır. yıl savaştıktan sonra zafer kazanan Agamemnon Turba'dan döndü ancak karısı Clytemnestra yıllar önce yemin etmişti Agamemnon'un Turba'ya ulaşmak için kurban ettiği kızını unutmamıştı sonunda İfigenya için adalet yerini bulacaktı Aşk ve şiddet Yunan mitolojisinde birbirine bağlı görünmektedir. Tıpkı diğer kültürlerin hikayelerinde olduğu gibi aşk için birçok tarafın var olduğu bilinir. Bu en güçlü duyguların doğası değişmediğinden tüm bu hikayeler hala bizimle konuşmaktadır. Bundan sonra da konuşacaktır. Aşk efsanelerinin devam etmesinin nedeni bize insani arzuları anlatmaları ve insani arzuların ne kadar sapkın olduğunu göstermeleridir. Genellikle bildiğimiz anlamda aşkla ilgili olmamaları ilginçtir. Bunlar bizim alışık olduğumuz tarzda aşk romanları değildir. İnsani duygular genellikle mantığın kontrol edebileceği şeyler değildir. Efsanelerde çoğu kez en tedbirli ve en zeki kahraman ve kraliçeler bu duygulara yenik düşer ve... ...gerçekte olmak istemedikleri yerlere giderler. Bu mantıksız dürtüde... ...aşk gibi güçlü bir duyguyu toplumun yapısında nereye koyarsınız? Ve küçümsendiği zaman ne olur sorusu akla geliyor. Bütün toplumlar bu duyguyu yönlendirmenin bir yolunu bulmalıdır. Zira insan ruhu üzerindeki gücü eşsizdir. Çoğu zaman korkunç şiddet eylemlerine esin kaynağı olsa da iyilik, fedakarlık ve cesaretten daha fazla sorumludur. Biri olmadan diğerine sahip olmak imkansızdır. Aşk sabır ister, aşk özen ister ama aynı zamanda mantık ister. Ve aşk tehlikeli olabilir.